Değerli dostlar, merhabalar, nasılsınız? MyLife TV ve Türkiye stüdyolarına sevgiler, selamlar ve saygılar. Bazı insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Yanlış düşüncelerinizden, yanlış duygularına ve yanlış davranışlarına. Eğer bunları bir psikolog yardımıyla, bir profesyonel yardımla tespit ettirirseniz, ne kadar bilişsel çarpıtmanız var, o zaman hayatınız ve dünyanız güzel olur. Dünyanız güzel olursa kafanız güzel. Olur. Kafanız güzel olursa yani düşünceler güzel olursa, duygular güzel, davranışlar güzel olur. Bunun tam tersi de doğru. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar.